Başın. Devam et. Çok iyi. Ama bir şey yapıyoruz. Bravo. Bir hmm, Most hire mec 包 비싼 많이 들어왔어 стве Phillip 반응 하하하핳 Çok ham açız olduğunu anlamıyorum. Yapamadım. Fırat bu ne? Abi basma bak. Abi basma. Ne bu? Basma abi ben bir nedenle. Bu tamamen amaçsızca. Amanakoyim harbi soğuk lan. Acaba bu ne ya acaba? Üstüne oturdum şey. Ha siktir. <gülüyor> Bağırma lan Vay vay Bilader, bu ne ya bana koyup? Oğlum bırak beni şunun <gülüyor> yazıyorum. Ben. Bilader, sokağa niye? Ne sokağa niye baksın dışkımlar? Bilader, teyze geliyor tamam kaç teyze geliyor bana? Ne oldu lan? alkışlıyoruz. Oy verin gitsinler diyoruz. Oraya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> adamı boş bi de dediğim amaçsızdı baya gerek yoktu ama ben yaptım Ne yapıyorsun? Eşyaları mı topluyorsun? Evet. Sizlerin polissiniz. <gülüyor> Anne, bir gelir misin? Kapıyı kapat anne? Anne bir şey soracağım ama utanıyorum. Ağrı kesicin var mı? Ağrı kesiciyi ne açayım? Anne adet sancım tuttu çok karabula çok karabula. Anne bana hap ver. Anne bana. Reis gel oğlum. Gel gel gel gel gel gel gel. Reis bak bak. Şimdi de Siktir git lan Hah aferin <gülüyor> Kanka tamamen amaçsız bir şey yapar mısın benim için Anasını sikeyim gitti <gülüyor> Dur kızım dur Hayır. <gülüyor> Bu saatte biraz fazla amaçsız olacak ama Almaya geldim. Çok mu amaçsız oldu ya? Geldim. Seni, Seni çok seviyorum. Mazara nefret. Beni dışlama. Ay ben. <gülüyor> da Afedersin. Hop. Ya ne yapıyorsun? Geri zekalı mısın ya? Oğlum çatal alsana. Çatal var <gülüyor> şurada. <gülüyor> Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Vallahi kardeşim ben gidiyorum buralardan. Oo Hikmet abi. Ooo aslanım Hikmet abi gözüne ne oldu ya bir ağzım duruyor Ya sorma bir siktir et, gel bi sarılalım ya Buna özlemişim Vallahi şerefsiz gel bak Fuck yeah <gülüyor> Saat kaç? <gülüyor> tamam Şimdi de motorunu Kızım atsana şu kopya ya. Oyna benin Allah aşkına ya. <gülüyor> ne yapıyorsun ya? Ben burada iş yapmaya çalışıyorum. Sen ne? De... Burada abi. Kesinlikle. Burada <gülüyor> abi. Abi bugün gecikti. It's just... A... Hmm. Hayır sakalsız mı o yani? Hayır kesin Hayır